Gerçek tehlike düşünmek değil, bu yoğunluğun büyük kısmını oluşturan tekrar düşünceleridir. Buradaki kısır döngü, bir kişi veya konunun saatlerce hatta günlerce zihnimizi meşgul etmesidir. Bu artık düşünceler, Uykuların kaçmasına, gergin olmamıza, odaklanma problemlerine ve benzeri pek çok soruna neden olur. Beyin bir sünger gibi emici olması gerekiyor iken bu özelliğini kaybetmeye başlar. Bu artık düşünceler büyük oranda enerjimizin boşa harcanmasına neden olur. Bu, beynimizin bize oynadığı bir oyundur. Zihin bir anı algıladığı için, bu oyunu fark etmekte zorlanabiliriz. Tekrar düşünceleri azaldığında, enerjimizi ve dikkatimizi gerçekten değer verdiğimiz insanlara ayırabiliriz. Onlarla daha kaliteli zaman geçirebilir, ve hayat kayıtemizi yükseltebiliriz. Bu yoğunluğu düşünerek azaltmak olası değildir. Bunu düşüncelerin üreticisi beyin ile yapmak mümkün değildir. Bu bir kısır döngüye neden olur. Bu nedenle farklı bir görüş açısına ve yeni bir keşfe ihtiyacımız var. Bugün sizlere etkili bir rahatlama ve yenilenme yöntemi önermek istiyorum. Bu yöntemle kendinizi daha iyi tanıyabilir ve gerçek potansiyelinize ulaşabilirsiniz. Bugün yapacağımız çalışmanın ilk bölümünde bir süre üzerimizde çalışıp, akabinde meditasyona geçeceğiz. Bu dersten sonra dilerseniz online derslerimize katılabilirsiniz. Dilerseniz YouTube sayfasındaki detay videoları inceleyebilirsiniz. Web sitemizde Sahaja Yoga üzerine, başta Cambridge Üniversitesi olmak üzere, Dünya üzerinde pek çok saygın üniversitede yapılmış bilimsel çalışma mevcut. Bunları da incelemenizi tavsiye ederim. İlk bölümde sol elimiz dizimizde açık, sağ elimiz kalbimizin üzerinde. Daha sonra alnımızı yükselteceğiz. Son olarak da başımızın üzerine bastıracağız. Çalışma bittikten sonra meditasyona geçeceğiz. Şimdi olabildiğince dik oturalım. Herhangi bir yere yaslanmayalım. İki elimiz dizimizde açık. Dikkatimizi yavaş yavaş gerçeğin içerisine getirmeye çalışalım. Zihnimizden, düşüncelerin bulutlar gibi akıp gitmesini izleyelim. Hiçbir düşünceye reaksiyon vermiyoruz. Hiçbir düşüncenin içerisine girmiyoruz. Bugün, buraya gelmeden önce yaptıklarımızın bir kenara bırakıyoruz günün geri kalanında yapacaklarımızı bir kenara bırakıyoruz tüm dikkatimiz gerçeğin içerisinde şu anda nefes aldığımız yaşadığımız kalbimizin attığı anda önümüzdeki 5-10 dakikayı tamamen kendimize ayırıyoruz. Kendi benliğimizi hissetmek ve gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için ayırıyoruz. Düşünceler de dalgalar gibidir. Zihnimizde yükselir, daha sonra kaybolur. Lütfen hiçbirinin içerisine girmeyin. Şu anda en önemli olgu sizsiniz. Tüm dikkatiniz kendi üzerinizde olmalı. Dikkatinizi bir süre müziğe verin. Dikkatimizi Olabildiğince yavaşlatıyoruz. Düşüncelerin içerisine girdiğinizi fark ettiğiniz an, tekrar dikkatinizi başınızın üzerine yoğunlaştırın. Hiçbirine reaksiyon vermeyin. Dikkatinizi şu anda gerçeğin içerisinde tutmaya çalışın. Yavaşça gözlerimizi kapatıp, tüm dikkatimizi kendi içimize çeviriyoruz. Olabildiğince dik oturuyoruz, İki elimiz dizimizde açık ve parmaklar birbirine değmiyor. Şimdi sol elimiz dizimizde açık. Sağ elimiz kalbimizin üzerinde. Üç defa kendi içimizden kendimize soruyoruz. Ben saf ruh muyum? Ben saf ruh muyum? Ben saf ruh muyum?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 Ben saf ruhum. Lütfen bunu kendi içinizden tekrar edin. Ben saf ruhum. Ben saf ruhum. Sağ elimizi, alnımıza yönlendiriyoruz, alnımızı kavruyoruz. Kişi ve olay düşünmeden, tamamen kendimiz için, üzerimizdeki ağırlıkları atabilmek için. Şunu tekrar ediyoruz. Ben affediyorum, kendimi, herkesi ve her şeyi affediyorum. Kendimi, herkesi ve her şeyi affediyorum, kendim için affediyorum.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 Tekrar bizim için çalışmasını istiyoruz. Lütfen bana aydınlanmamı ver. Lütfen benim için tekrar çalışmaya başla. Sağ elimizi de açık bir şekilde dizimize indirelim. Tüm dikkat başımızın üzerinde olsun. Bir süre hiçbir düşüncenin içerisine girmeden meditasyon konumunda kalalım. Dilerseniz dikkatinizi müziğe de verebilirsiniz.